Tamam, olursak değerli o. Star Piko Life da yani Life kanalımız tarık haber bize ulaşabilirsiniz. Ufcanlı yayında yayındayız. Değerli dostlar, Ufcanlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Like'de yayındayız değerli dostlar. Like kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Buzkes'te yayındayız. Buzkes kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere de ulaşabilirsiniz da Diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Bakan Özer tüm Türkiye'de okullar 23 Şubat'ta başlayacak dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm Türkiye'de okullar 23 Şubat'ta başlayacak açıklamasında bulun. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özel, tüm Türkiye'de okullar 20 Şubat'ta başlayacak açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özel, TRT habere yaptığı açıklamada tüm Türkiye'de okullar 20 Şubat'ta başlayacak dedi. Öte yandan Bakan Özel, NTV canlı yayınında da açıklamalarda bulundu. Özel, deprem bölgesine ilişkin yaptığı açıklamada ikinci dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak Tüm öğrenciler istedikleri takdirde çevre ilerideki okullara akılları yapılacak dedi. 6 ayda 2 yaşında çocuk 79 saat sonra kurtarıldı değerli izleyenler. Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar, bebek depremden 79 saat sonra kurtarıldı. Adayda enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar, depremden 79 saat sonra kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli 10 ile etkileyen depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden ekiplerden Erzurum'un apatakiliği, Odabaşı bekle Öğretmenler Stresi mevkisinde ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı. Betonları duvar delici aletlerle kesip koridor oluşturan ekipler uzun uğraşlar sonucu 2 yaşındaki Mert ulaştı. Depremden 79 saat sonra enkazdan kurtarılan Tatar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erzurum AFAD ekibi gönüllülerle birlikte yaklaşık 140 personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Termal kameralarda sağda deprem bölgesine 206 sabcrane ve babasını kurtarmak için girdiği binada kendisi de enkaz altında kalıp öldüğü ilk kez deprem bölgesinde uygulanıyor Aksungur İHA cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor <gülüyor> ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin mevkilaşı Blinken'la görüştü değerli izleyenler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Antonyi Blinken'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede depremlerden etkilenen kentlerdeki durum ve yardımlar el aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede depremlerden etkilenen kentlerdeki durum ve yardımlar ele alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş'taki depremlere ilişkin yabancı ülkeden temsilcilerle görüşmelerine devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu son olarak Amerika Birleşik Devlet Devletleri Mevkudaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ülkemizde meydana gelen depremden etkilenen bölgelerimizdeki durum ve yardımlar ele alınmıştır, ifadeleri kullanıldı. Bakan Çavuşoğlu, Bilinke'nin ardından İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Bilström'le de telefonda görüştü. 95 ülkeden yardım teklifi geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 10 yılı depremlerin ardından 95 ülkeden Türkiye'ye yardım teklifi geldiğini söylemişti. Bakan Çavuşoğlu şu an itibariyle 56 ülkeden 6479 personelin saha çalışmalarında yer aldığını da bildirmişti. 50'den fazla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu'nu telefonda arayarak taziyelerini iletenler arasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Ulağanüstü Haller Bakanı Kemalettin Haydarov, Portekiz Dışişleri Bakanı Boğa Gomez Cravinho ve Taliban Geçici Hükümeti'nin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Mut'taki yer aldı. Bakan Çavuşoğlu 6 Şubat'tan bu yana taziyelere ilişkin 50 civarında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yıkım uydudan görüntülendi Sudi Arabistan'da depremzeler için 26 milyon doları aşkın yardım toplandı Avrupa Birliği depremler nedeniyle şimdiye kadarki en büyük araman kurtarma operasyonunu yürütüyor AB liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektupla yerden deprem bölgesine 1 milyon euro bağış. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. diğer haberimize geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şubat ayı memur maaşları ne zaman ödenecek? bakanı tarih tarihi öne çekti değerli izleyenler. Şubat ayı memur maaşlar ne zaman yatacağına yönelik tarih araştırmaları sürüyor. Normalde her ayın 15'inde hesapla yatırılan memur maaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni karar aldı. Mar Karabanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında bakanlık memur maaşları için tarihi öne çekti. Peki Şubat ayı memur maaşları ne zaman ödenecek? İşte detaylar. Şubat ayı memur maaşlarının ne zaman yatacağına yönelik tarih araştırmaları sürüyor. Normalde her ayın 15 inde hesaplara yatırılan memur maaşları için hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni karar alındı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında bakanlık memur maaşları için tarihi öne çekti. Peki Şubat ayı memur maaşları ne zaman ödenecek? Memur maaşı ödeme tarihleri birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Azine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte memur maaşlarının yatırılacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar. Şubat ayı memur maaşları ne zaman ödenecek? Azine ve Maliye Bakanlığı depremden etkilenen 10 ildeki memur, sözleşmeli personel, kamu işçisinin Şubat ayı maaşlarının erken ödenmesi için genelge yayınladı. Maaş ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı. Bakanlığın çalışmasında erken maaş ödeme kararı tüm Türkiye için genişletildi. Buna göre Türkiye genelindeki tüm memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek. Memurlar maaşlarını normalde 15 Şubat'ta alıyordu. En düşük memur maaşı ne kadar? En düşük memur maaşı zam dönemi öncesinde 9105 Türk Lirası olarak hesaplara yatırılıyordu. Ocak ayında yapılan zam oranıyla birlikte en düşük memur maaşı miktarı 11.848 TL'ye yükseldi. Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Şubat 2023 güncel altın kuru fiyatları dolar kuru bugün ne kadar? 9 Şubat 2023 dolar euro fiyatları Borsa İstanbul Bist 100 son durum Borsa İstanbul kapandı mı? Kaç gün kapalı ve ne zaman açılacak? Deprem destek ödemeleri ne zaman ve ne kadar yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem desteği açıklaması. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda biz ve diğer haberimize geçiyoruz. Baykar'dan deprem bölgesine 655 milyon liralık yardım geliyor değerli izleyenler. baykar Kahramanmaraş merkezi toplamda 10 etkileyen depremler sonrasında 4 günde toplam 655 milyon bin 721 bin lira yardım yap yaptığını duyuyoruz. Baykar, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 lira etkileyen depremler sonrasında 4 günde toplam 6, 155 milyon bin lira yardım yaptığını duyurdu. Baykar'ın sosyal medyadan yapılan paylaşımda bugün kurucumuz merhum Özdemir Bayraktar ve Canan Bayraktar adına 300 milyon TL'lik bir nakdi yardımı daha afada ilettik. Baykar ailesi olarak 4 günlük süre zarfında bölgeye gönderdiğimiz insani ve nakdi yardımlar altı 155 milyon TL'ye ulaştı. Yaralarımızı hep birlikte saracağız ifadelerine yer verildi. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Depremi 3 gün önce bilen Naci Görür'den yeni tahmin 2 ayda yeri işaret etti bu sefer değerli izleyenler. Depremden 3 gün önce Maraş'tan endişe ediyoruz diyen yazar, yazan yazar Profesör Naci Görür bu kez 2 ay nokta işaret etti ve depreme karşı uyardı Naci Görür. Ayrıca İstanbul depremi ile ilgili de çok önemli bir uyarı yaptı. Depremden 3 gün önce Maraş'tan endişe ediyoruz diye yazan Profesör Naci Görür bu kez iki ayrı noktayı işaret etti ve depreme karşı uyardı. Naci Görür ayrıca İstanbul depremiyle ilgili de çok önemli bir uyarı yaptı. Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür. Bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun. Türkiye'de en fazla deprem üreten 2 fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir ki önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Ancak bizim yine de endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlova arasında, dedi. Beklenen İstanbul depremiyle ilgili de açıklamalarda bulunan görür, İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl üç gün önce Maraş'tan endişe ediyoruz diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu. 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum diye konuştu. Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, DAE Karman Maraş 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Afadın verilerine göre 6 Şubat'ta saat 04. 17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 ilde büyük hasar meydana gelirken kurtarma çalışmaları sürüyor. Profesör Doktor Naci Görür, son yüzyılın en büyük depremini değerlendirerek İstanbul içinde uyarılar yaptı. İkinci deprem tetiklenmeyle oldu. Çok ender görülen bir durum. Profesör Doktor Naci Görür Depremle ilgili olarak 3 gün önce uyarı yaptığını vurgulayarak Elazığ depremi olduğu zaman sizlere beyanat verdim. Elazığ depremi Doğu Anadolu fayı üzerinde oldu. O fay uyandı. Daha önce deprem üretmiyordu. Ben 21 asırda bir yeri deprem üreterek enerjisini boşaltacak dedim. Doğu Anadolu fayı Elazığ yöresini kırdıktan sonra Maraş, Çelikan, Erkenek ve Hatay bölgesi tehdit haline geldi. Bundan sonra ben büyük depremlerin bu yörelerde olacağını düşünüyorum dedim. Şimdi bir bölge uzun zaman deprem üretmediği zaman o fay hattını çok büyük ölçüde stres biriktiğini düşünüyoruz. Halkın anlayacağı şekilde söyleyelim, enerji biriktirdiğini düşünüyoruz. Elazığ depremi de olunca Elazığ depreminde açığa çıkan enerjinin bir kısmı da Doğu Anadolu fayının Maraş tarafına transfer edildi. Zaten Maraş'ta önemli bir enerji birikmişse... Bir de siz ekstra bir enerjiyi oraya transfer etmişseniz, Maraş'tan korkmaya başlarız. İşte o korkudan, beklentiden dolayı Maraş'a dikkat edin dedim. Deprem hazırlıklarına başlayın, kentsel dönüşümü burada ihmal etmeyin diye yazdım, çizdim, söyledim. Maalesef 6 Şubat geldi. 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem oldu. Bu ikinci deprem tetiklenmeyle oldu. Oradaki fay sistemleri birbirlerini tetikledi. İlk deprem Ölüdeniz fayında, ikinci deprem Doğu Anadolu fayı üzerinde oldu. Böyle 9 saat arayla iki deprem olması çok ender görülen bir durum. Baktığımız zaman binaların çoğu sefertası gibi çökmüş dedi. Stres transferi olabilir, Hatay ve Adana kesiminde dikkatli olmamız lazım. Profesör Doktor Naci Görür, Hatay ve Adana için uyarılarda bulunarak, Çevredeki faylarda belirli bir stres transferi olabilir. Bu depremlerden sonra Hatay ve Adana yöresinin daha hassas hale geldiğini düşünüyorum. Adana Havzası'nda Doğu Anadolu fay kuşağının devamı gibi düşünülen, orada da irili ufaklı faylar var. Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum. Oralarda özenli ve dikkatli olmak lazım ama onun dışında büyük ölçüde Doğu Anadolu fayı enerjisini boşalttı ve azalttı. Tıpkı Kuzey Anadolu fayı gibi. Bundan sonra büyük ölçüde o faylarda bir rahatlama olacaktır. Uzun dönem büyük depremler meydana gelmeyecektir. Ama dediğim yerlerde de dikkatli olmamız gerekiyor. Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlova arasında, Doğu Anadolu fayının en kuzey doğucunda bir kesim var. Orada en son deprem 1766 gibi oldu. Oradan endişe ediyoruz. Bu Maraş fayından dolayı, Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım şeklinde konuştu. İlk kez söylüyorum, iki fay enerjisinin büyük kısmını boşalttı. Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay hattının enerjisinin büyük bir kısmının boşalttığını belirterek, Profesör Doktor Naci Görür, Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak. En azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. Girili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir. Burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fayzonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan. Bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun dedi. İstanbul'da zaman gelmekte 7.5 bekliyoruz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 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum. Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük. İstanbul'da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul'da daha küçük deprem beklememize rağmen İstanbul'da hasar Maraş'tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş'ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum. İnşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz ifadelerini kullandı. Afet Bakanlığı kurulmalı, 5 yıllık planlar yapılmalı. Afet Bakanlığının kurulması gerektiğini ifade eden Profesör Doktor Naci Görür sözlerine şöyle devam etti. Önce bir afet bakanlığı kurulacak. Bu bakanlık kurulduktan sonra iyi bir bütçesi olacak, gerekli altyapı ve koordinasyonu yapılacak. 5 yıllık planlar ile deprem kuşaklarından başlanacak ve deprem kuşaklarındaki her kent deprem dirençli kentlere dönüştürülecek. Önce bir mikro bölgeleme çalışması yapılacak. Risk analizi yapılacak, ondan sonra zarar azaltma çalışmaları yapılacak. Ağır görür başlamaları yaptı değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Şoka girden önce annesini enkaz altından çıkarttı. Sonra çıplak ayakla yürürken bulundu değerli izleyenler. Karavanmaraş'ta 7.7 büyüklüğündeki depremle etkileyen Hatay'da tecrübe futbolcu Kristian Asu ve Tamer Savut'tan hala herhangi bir haber anlamazken Burak Öksüz'ün enkaz altından annesini kurtarmasının ardından şoka girdi ve Yalın ayak yağmurda yürürken bulunduğu öğrenildi. Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay'da tecrübeli futbolcu Christian Atsu ve Taner Sabut'tan hala herhangi bir haber alınamazken, Burak Öksüz'ün enkaz altından annesini kurtarmasının ardından şoka girdiği ve yalın ayak yağmurda yürürken bulunduğu öğrenildi. Depremin burduğu şehirlerimizden Hatay'ın futbol takımı Hatay Spor, teknik direktör Volkan Demirel önderliğinde İstanbul'a geldi. Kafile, TFF'nin Riva tesislerine yerleştirildi. Ancak iki kişi hariç. Takımın Yıldız isimlerinden Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'tan hala haber alınamıyor. Önceki gün Atsu'nun enkazdan çıkarıldığına dair bazı iddialar vardı. Ancak bu bilgiler teyit edilemedi. Atsu'dan da Taner Savut'tan da henüz haber alınabilmiş değil. İki isim için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ailesi yıkılmış durumda. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Christian Atsu'nun menajeri Nana seçerek, klüpten Christian'ın canlı olarak çıkarıldığına dair haber geldi. Ama biz Christian'ın nerede olduğunu henüz doğrulayamadık. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu durum Atsu'nun ailesi için yıkıcı bir süreç olmaya devam ediyor, ifadelerini kullandı. Depreme Hatay'da yakalanan teknik direktör Volkan Demirel, sosyal medyadan gözyaşları içinde yaptığı yardım talebiyle bölgedeki durum açısından farkındalık yaratılmasında başrol oynadı, yardımları organize etti. Soma'da yıllar önce yaşanan maden faciasında futbol dünyasını harekete geçirip madence ailelerine büyük desteklerde bulunan Demirel, bu kez de deprem felaketinde gönülleri bir kez daha fethetti. Riva tesisleri hizmete açıldı. Tesisleri zarar gören kulüpler TFF'den öncelikle sığınma talep etti. Riva'daki tesisleri kullanmak isteyen, maçlarını da İstanbul ve yakın illerde oynamayı arzu eden iki kulübün bu talebi federasyon tarafından da olumlu karşılandı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de iki kulübe benzer tekliflerde bulunurken Riva'daki tesislerini hizmete açtı. Adayspor Riva'da konaklamaya başlarken Gaziantep FK'nın da İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Tüm masrafların karşılanması talebi. İki kulübün ligden çekilmeyi düşünmedikleri ve yaşadıkları felaket nedeniyle küme düşmenin kaldırılması ile ilgili bir istekleri olmayacağı öğrenildi. Adayspor ve Gaziantep FK sezon sonuna kadar Riva'yı kullanmak istediklerini ve maçları da o hafta boş olan İstanbul'daki statlar ya da Kocaeli ve Sakarya'da oynayabileceklerini belirttiler. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ayrıca bu süreçte tüm masraflarının da karşılanması talep edildi. Mustafa Özat, ligden çekilme söz konusu değil. Atay Spor basın sözcüsü Mustafa Özat, ligden çekilme gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Mustafa Özat, DHE yaptığı açıklamada Allah'ım bize yardım etsin. Dualarınızı eksik etmeyin her yerden ölüm haberi alıyoruz ligden çekilme ile alakalı bir durum söz konusu değil onu düşünecek durumda değiliz canımızla boğuşuyoruz öyle bir kararımız yok kim dedi böyle bir şey bilmiyorum Biz canımızın derdindeyiz dedi tam tedavi kurtardı Hatayspor'un deneyimli oyuncularından kan kanak da Aksu ve Taner Savut'un olduğu binada kalıyordu Zımbaç maçının ardından tedavi için tesislere giden Kang, tedavisi uzun sürünce tesislerde uya kaldı ve eve gitmedi. Depreme tesislerde yakalanan Kang bu sayede kurtulmuş oldu. Burak Öksüz Yalın ayak yürürken bulundu. Bordeaux beyazlı takımın stoperlerinden Burak Öksüz, annesiyle birlikte atsının kaldığı çöken binada yaşıyordu. Deprem esnasında annesini çöken binadan çıkaran oyuncunun iki saat sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulunduğu öğrenildi. Çoka giren Burak ve annesinin saatler sonra kendilerine geldikleri öğrenildi. Ruben Ribeiro pencereden atladı. Yaşanan deprem felaketi sonrası Portekiz medyasından Tribuna Epresso'ya konuşan Antalya sporlu Fredi, Hatay sporlu Ruben Ribeiro'nun pencereden atladığını açıkladı. 32 yaşındaki Angolalı oyuncu, Deprem olduğunu duyduğumda hemen Rubenli Beylo'yu aradım. Duvarlar çatlamaya başlayınca pencereden atlamak zorunda kalmış. Evi yüksekte olmadığı için sakatlık yaşamamış. ifadelerini kullandı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimizde. Geçiyoruz. Transil'in duyurusu yapılmadı. Dünya Cönü'nü futbolcu Nikola Zanilo resmen değerli izleyenler bakın hangi takımda. Transil'in duyurusu yapılmadı. Dünya Cönü'nü futbolcu Nikola Zanilo resmen Galatasaray'a geldi. Belki'nin liderlik Galatasaray İtalyan Yıldızı'nın Nikola Zinaloi'yu kadrosuna kattı. 23 yaşındaki orta ile 2026-27 -20 sezonuna dek sözleşme imzalandı. Galatasaray deprem faili felaketiyle boğuşan ülkemizin zor döneminde transferin duyurusunu yapmadı. Galatasaray İtalyan futbolcu Nikola Zinaloi kadrosuna dahil etti. Sarı kırmızılar Zalino transferine sosyal medyadan duyurmadı lisansı bildirildi. Yıldız Bolcu'nun transferi Türkiye Futbol Fransiyonu'na bildirilerek lisansı çıkartıldı. 23 yaşındaki 10 numara ile 2026-27 sezonun sonuna kadar sözleşme imzalandı. 20 milyon euronun üzerinde maliyeti alta sayı oldu. Zanilo bon servisi için Roma 3-4 yıllık bir planla ödemelerini yapacak. Zanilo'nun bon servis maliyeti 20 milyon euronun Üzerinde olduğu ifade ediliyor. Futbolcu da yarım sezon için 1,5 milyon euro ücret alacak değerli izleyenler. Almanya'da Türkiye mesajı yayınlandı. Sinacınız bizim acımızdır dedik. Herkese üstü Kahramanmaraş olan deprem depremlerde Türkiye ve Suriye'de binlerce kişi hayatını kaybetti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Semier yayınladığı video mesajda deprem felaketinde Türkiye ve Suriye'de yaşanan can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Semier Pazar gününden bu yana Türkiye ve Suriye'den bize ulaşan korkunç görüntüler var. Şiddetli depremler koca şehirleri yerle bir etti. binden fazla insan öldü binlerce yaralandı." Dedi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Türkiye ve Suriye'de binlerce kişi hayatını kaybetti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier yayınladığı video mesajda deprem felaketinde Türkiye ve Suriye'de yaşanan can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Steinmayer, pazartesi gününden bu yana Türkiye ve Suriye'den bize ulaşan korkunç görüntüler var. şiddetli depremler koca şehirleri yerle bir etti. 17.000'den fazla insan öldü, binlercesi yaralandı, dedi. Bölgeyi vuran deprem sırasında halkın yataklarında uyuduklarına dikkat çeken Steinmayer, birçoğu hala üzerlerine çöken evlerin yıkıntıları arasında mahsur kalmış durumda. Birçoğu evini, eşyasını kaybetti. Kar ve soğuğa karşı savunmasız durumda. Kurban sayısı her saat artıyor, dedi. Steinmayer, hayatta kalanların sevdiklerinin yasını tuttuğunu görüyoruz. Sevdiklerini aramak için genellikle çıplak elleriyle molozları kazan insanlar görüyoruz, dedi. Bölgeden gelen görüntülerin uzaktan bile dayanılmaz dramatik sahneler olduğunu ifade eden Steinmayer, Enkaz altında hayatını kaybeden kızının elini tutan ve bırakmak istemeyen babanın basına yansıyan fotoğrafını hatırlattı. Danke, teşekkürler ve şükran. Deprem bölgelerine yardım sağlayan herkese teşekkürlerini sunan Steinmeyer. Şu anda yorulmadan çalışan o kadar çok kişi var ki yardım nakledenler, bağış toplayanlar veya kendileri bağışta bulunanlar. Türkiye ve Suriye'deki akrabaları felaketten etkilenen komşuların yanında olanlar. Ülkemiz adına kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim. Danke, teşekkürler ve şükran dedi. Depremde her şeyini kaybeden insanların şimdi yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Steinmeier, felaket görüntülerinin yerine başka haberler aldığında da dayanışmamıza ve desteğimize ihtiyaçları olacak. İnsanlığımız talep görüyor ve talep edilmeye devam edecek, dedi. Naci Görür, ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye Duysun Baykar paylaştı yılın felaketi havadan böyle görüntülendi, 20 yıldır unutulmayan iyilik. Türkiye'ye maaşlarını bağışladılar. Saygı duruşunda bulunmuşlardı. Alman Federal Meclisi'nde, Bundestag, Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'de de hasara neden olan depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Merkez Kahramanmaraş olan ve toplam 10 mili vuran 7.7 ile, 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye dayanışma mesajları gönderiliyor. Alman Federal Meclisi'ndeki Bundestag, milletvekilleri, bugünkü oturumda Meclis Başkanı Bayerbel Basın çağrısıyla depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına ve yakınlarına destek için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından konuşma yapan Bas, binlerce kişinin hayatını kaybettiğini 10 binlerce kişinin yaralandığını ve enkazda kalan çok sayıda kişinin de zorlu şartlar altında kurtarılmaya çalışıldığını söyledi. Yaşanılan korkunç deprem karşısında uluslararası dayanışmanın büyük olduğunu ve Almanya'dan da yardım kuruluşlarının bölgeye gittiğini belirten Bas, Almanya elinden geldiğince destek sağlamaya devam edecek. Federal Meclis adına bölgede çalışmalar yapanlara ve Almanya'da da bu dayanışmaya katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum dedi. Almanya, Türkiye'ye yardımını sürdürecektir. Almanya Başbakanı Olaf Scholz oturumda yaptığı konuşmada Türkiye'den ve Suriye'den üzücü haberler geldiğini ifade ederken, Almanya, Türkiye'ye yardımını sürdürecektir. Biz federal hükümet olarak Türkiye'ye yardım sözü verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığım telefon görüşmesinde de vurguladım. Alman Yardım Kuruluşları deprem bölgesine ulaştı. Yolda olanlar da var. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler ile de Suriye'deki deprem bölgesine yardım ulaştırılması için irtibat halindeyiz. Sınırların açık olmasının böyle bir dönemde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Biz bunun için uzun süredir ağırlığımızı koyuyoruz. İnsanlarımızın yardım yarışında olduğunu görmek çok önemli. Bunun için halkımıza teşekkür ediyorum. Almanya'da yaşayan ve deprem bölgesindeki yakınlarına yardım için tam bir dayanışma içinde olan insanlarımıza da teşekkür ediyorum. Açıklamasında bulundu. Ama bu süpürtelimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yunan profesörden de şöyle düşünen yorum geldiği: "Hayatımda böyle bir şey görmedim." dedi. Karaman Manş Merkezinde depremden etkilenen yerlerden arama kurtarma çalışmaları hız kesmemeye devam ederken bölge etkilenen Yunan bir deprem uzmanı daha önce hiç böyle bir şey görmediğini ifade etti. Yunan bir deprem uzmanı Panagiotis Kariz hasarın boyutu Yunanistan'ın tamamı kadar derken. Daha önce hiç böyle bir şey görmediğini ifade ettiniz. Avramanmaraş merkezli depremden etkilenen yerlerde Araman kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, bölgeye giden Yunan bir deprem uzmanı daha önce hiç böyle bir şey görmediğini ifade etti. Yunan bir deprem uzmanı Panagiotis Karidis, hasarın boyutu Yunanistan'ın tamamı kadar derken, daha önce hiç böyle bir şey görmediğini ifade etti. Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla yaşanan iki deprem hem Türkiye'yi hem de dünyayı yasa boğdu. 10 ili etkileyen depremde araman kurtarma çalışmaları son hızla devam ediyor. Yunanistan'da Türkiye'de yaşananları yakından takip ediyor. Yunan basınında ise deprem profesörü Panagiotis kaydısının in durumu incelemek için bölgeye gittiğini ifade etti. Yunan basınına konuşan Karidis, dünyadaki pek çok deprem bölgesine gittim. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Hasarın boyutu neredeyse Yunanistan'ın büyüklüğünde sözlerine yer verdi. Karidis konuşmasının devamında araman kurtarma çalışmalarına katıldığını da ifade etti. Aynı bölgede bazı apartmanların çökmesine ancak hemen yanındaki başka bir apartmanının için çökmediğine de yanıt veren profesör buna harmonik çöküş dendiğini ifade etti. Karidis, harmonik çöküş bir yerin deprem nedeniyle hareketlenme eğiliminden kaynaklanıyor. Ağırlıklı bir biçimde orta bölge dikey ve yatay dalgalar birleşiyor, sözlerine yer verdi. Buna göre binayı buran deprem yoğunluğu, boyutu ve yakınlığı bazı binalarda daha fazla hissedilirse, aynı siteye ait iki binada olsa biri çöküp diğeri ayakta kalabiliyor. Böyle durumlarda ise masa altına girmek ya da güvenli bir alan bulmanın pek işe yaramayacağına dikkat çeken profesör, ''Bina dümdüz aşağıya gidiyor.'' açıklamasında bulundu. Aynı zamanda Karidis, depremin merkez üssünün evlerin altı olması ve herkesin depreme uykusunda yakalanması nedeniyle yıkıcılığının bu kadar büyük olduğunu sözlerine ekledi. Ana haber ülkelerimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu uh, ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Pakistan'da Türkiye'deki deprem ücretler için yardım kampanyası başlatıldı değerli izleyenler. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in taylamatıyla merkezi Karamamar için geri ve geri ve geri 6 depremlerden etkilenenler için Ülke genelinde yardım kampanyası başlatıldı. Pakistan Başbakanı Şahfaz Şerif'in talimatıyla Merkez Üstü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için ülke genelinde yardım kampanyası başlatıldı. Ulusal basındaki haberlere göre Başbakan Şerif, toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunarak, Türkiye'deki kardeşlerimiz için içtenlikle yardım bağışında bulunun. Türk halkına onlarla birlikte olduğumuz mesajını vermeliyiz, dedi. Şerif, eğitim, din işleri, maliye, ticaret ve ekonomi bakanlıklarına ve eyalet hükümetlerine ülke genelindeki yardım kampanyasına can katılmaları için direktlik verirken, ticaret odaları, endüstri ve iş dünyası, hayırseverler, Sanat önderleri ve eğitim kurumlarının da bu kampanyanın bir parçası olması gerektiğini vurguladı. Yardımların takibi için bakanlar kurulu komitesi oluşturuldu. Öte yandan, Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şerif, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplanan bağış ve aynı yardımların kontrolü için bakanlar kurulu komitesi oluşturdu. Komite içerisinde kritik bakanlıkların yanı sıra Türkiye ve Suriye'nin İslamabad büyükelçileri de yer alıyor komite depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye zamanında yardımların ulaştırılmasını sağlamak için her gün bir araya gelecek. Öte yandan Şerif, Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'na, NDMA, tüm eyaletlerde aynı yardımların toplanması için merkezler oluşturması talimatını verdi. Erit içerisinde çadır, battaniye, ilaç ve diğer temel yaşam malzemelerinin bulunduğu tır boyunun da yakında Türkiye'ye doğru yola çıkacağını aktararak, üniversite ve diğer eğitim kurumlarından da yardım kampanyaları başlatmalarını istedi. Türkiye'ye ikinci bir mobil hastanenin gönderilmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirten şerif, Türkiye 2005 depremi 2010 ve 2022'deki sellerde hep bizim yanımızda durdu. İslamabad elinden ne gelirse yapacak. Açıklamasını yaptı. Ama haber bülterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Enkaz altındaki taa duymazdan yine haber geldiği fenomen Dilan Polat duyurdu değerli izleyenler. Enkaz altıdaki Taha Duymaz'dan yeni haber geldi. Femmen Dilan Pulat duyurdu değerli izleyenler. Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kardeşinin ailesiyle birlikte göçük altına kaldığını paylaşmıştı. Peş peşe mesajlar yayınlayan Semiha alarak kardeşleri için yardım istemişti. Karamanmaraş pazarda 6 Şubat sahaba karşı 4 de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da hissedildi. AFAD 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğünde depremin ardından bölgeye 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi duyurdu. Merkez ücünün Karamanmaraş'ın Erbistan'ın olan 7. 6'lık depreme derinliği 7 kilometre olarak açıklanmıştı. Hatay'da genç fenomen Tahat Duymaz'dan üzer haber gelmişti. Türkiye deprem pelakeri ile sarsıldı. Çektiği yemek videolarıyla ile ünülen yani fenomen Tahat Hatay'da göçük altında kaldığı yapı haberi ablası Semiha Duymaz göz yaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Bir milyonu aşkın kişinin takip ettiği Taha Duymaz'ın sağlık durumu merak konusu olduğu fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıktığını ablası Semiha Duymaz'dan açıklama geldi. Sonrasında peş peşe paylaşımlar yapan Duymaz çok merak edenler olmuş. Kardeşlerimi Allah razı olsun şu an hiçbir haber alamıyorum. Kardeşime ulaşamıyorum. Bir dua edin ve inanıyorum ya haber gelecek mesajları paylaşmıştı ablası Semiha Duymaz, Duymaz ile İlk günden itibaren iletişimde olan fenomen Dilan Pulat da daha Duymaz için yardım ve dua istemişti. Dilan Polat sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın enkazında kaldığı binayı paylaşarak bilgi verdi. Dilan Polat binadan kurtaranlar olduğunu paylaşarak daha da aynı şekilde kurtarılacak inanıyorum dedi. Öte yandan ablası daha öldü paylaşımını da Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Son dakika haberi göre Hatay Spor Lig'den çekildiği Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı. TLT Başkanı Mehmet Büyükekşi Hatay Spor'un Lig'den çekildiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, depremi en yakından yaşayan Hatay Spor'un Süper Lig'den çekildiğini açıkladı. İşte Mehmet Büyükekşi'nin sözleri. Hatay Spor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarına oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep TK'da Lig'den çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz. Ya ilk yarı maçlarını oynanmamış sayacağız, puanları sileceğiz. Ya da o takımlarla oynayacak takıma üç puan vereceğiz. İkinci lig ve üçüncü ligi de konuşacağız. Yılmaz Bural beni aradı. Yılmaz Bural beni aradı. Rahatsızlıkları var, kalecileri vefat etti. Malatya Sporun da durumunu değerlendireceğiz. Enkazdan siyahi bir kişi çıkarılmış, Christian Atsu sanılmış. Ama sonra haber yok, kim olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Gana Büyükelçisi arıyor, ona da cevap veremiyorlar. Orası net değil. Ali Koç, birlikte göğüslemeliyiz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise iki kulüp devam etmezse seneye 20 takımla oynayacağız. Bu kulüplerin çekeceği mali yükü hep birlikte göğüslemek zorundayız. 11 Haziran'a kadar her şeyin bitmiş olması gerekiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi finali var. Belki 2-3 tane hafta içi maçı eklenmek durumunda. Oyuncu sözleşmelerinin çoğu 31 Mayıs'ta bitiyor. Süper Lig'in dışında alt liglerde de takımlar var. TFF'nin işi çok zor. Bıraktığımız yerden hafta kaydırmadan daha sonra lige devam edeceğiz. 3-4 hafta içi oynayacağız. Avrupa maçları var, bu da sıkıntı ama halledeceğiz, açıklamasını yaptı. Ayrıca Ali Koç, Ali Koç, yurtdışı federasyonlardan, büyük takımlardan yardım amaçlı maçlar teklifleri geliyor. Acaba aramızda turnuva yapabilir miyiz? Onu konuşuyoruz. Hepimiz etkilendik. Fenerium çalışanları var enkaz altında. Hakem var. Herkes etkilendi. Normale dönmek birkaç sene sürecek ifadelerini kullandı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika habere göre Dönmez deprem bölgesine enerji faturaları ertelenecek dedi değerli izleyenler. Enerji ve tabi kaynakları bakına Fatih Dönmez Karaman Maraş Merkezi depremlerin ardından yaşanan olağanüstü hal sebebiyle elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatını ertelediklerini açıkladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan olağanüstü hal sebebiyle elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatını ertelediklerini açıkladı. İskenderun'da bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem ve bakanlığın yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Dönmez, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremler yaşadık. Her iki depremin ardından da 6 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi depremler 10 ilimizi olumsuz etkiledi şu an itibariyle enerji iletişim haklarında sorunumuz kalmadı ancak şehir içi dağıtım kısımlarında çalışmalarımız bazı ilçelerde ve il merkezlerinde devam ediyor üst yapılarda nasıl büyük hasarlar olduysa elektrik şebekemizde de ciddi hasarlar meydana geldi Buradaki hasarların giderilmesi için ülkenin dört bir tarafından teknik ekipler hemen deprem bölgelerine intikal ettirildi. 3 bine yakın personelimiz elektrik şebekesinin altyapısını yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir gayret gösteriyor. Ayrıca elektrik şirketleri diğer bölgelerden gelen personel takviyeleriyle beraber güçlendirilmiş oldu. Diğer yandan Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Atayil merkez ve ilçelerinde elektrik yapısı onarılıyor ancak cam ve mal güvenliğimizi öncelediğimiz için bazı yerleşim birimlerine ve binalara teknik olmayan sebeplerden dolayı elektrik veremiyoruz. Hala enkazda kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gerek arama ekipleri gerekse enkazda mahsur kalan vatandaşlarımızın emniyeti açısından burada dikkatli hareket etmemiz söz konusu. Burada tabii ki AFAD'la koordineli çalışma içerisindeyiz. Buradaki çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz bölge bölge kademe kademe elektrik verme hizmetlerimiz hızlanacak. İlk etapta cadde ve sokaklarda genel aydınlatma tesislerimizi aktif ediyoruz ki büyük oranda yerleşim alanlarında bu aydınlatma devreye girdi dedi. Doğalgazla ilgili çalışmalara değinen Bakan Dönmez, "Botaş ana iletişim hatlarında arıza ve kopmalar meydana geldi. Hatta onarım yaptığımız yerlerde artçı sarsıntılarla yeniden oluştu." Buradaki arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret gösteriyorlar. Yaklaşık 2000 personelimiz şu anda doğalgaz arızalarının giderilmesi için ter döküyor. Adıyaman'a bugün kontrollü olarak doğalgazı vermeye başladık. Bugün gün içerisinde de yine Gaziantep ve Kahramanmaraş'a kontrollü olarak gaz vermeye başlayacağız. Yine elektrikte olduğu gibi can ve mal güvenliğini önceleyerek afat ile koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. Doğalgazın şehre binalara verilmesi çok daha hassas bir konu diye konuştu. Akaryakıt sevkiyatımızı 20 milyon litreye kadar artırdı. Bakan Dönmez açıklamalarını şöyle sürdürdü. Yine depremle birlikte bu bölgede akaryakıtla ilgili sıkıntılar yaşanmıştı. Aşırı talep ve bazı ana ulaşım ağlarındaki aksamalar nedeniyle tedarikte ilk günlerde bazı sıkıntılar yaşamıştık. An itibariyle bu sıkıntıları büyük oranda aştık. Artık akaryakıt istasyonlarından akaryakıt temin edilebilir hale geldi. Depremden önce bu bölgelerin günlük tüketimi altı 7 milyon litre civarındaydı. Depremle birlikte bu bölgeye sevkiyatımızı 20 milyon litreye kadar artırdık. Neredeyse 3 kattan fazla bir sevkiyat söz konusu. Yollarda intikali devam eden tankerlerimiz de bulunuyor. Akaryakıtla ilgili arz tarafında, rafineri tarafında herhangi bir sorun söz konusu değil. Stoplarımız yeterlidir. Bu bölgede yaklaşık 1850 civarında akaryakıt istasyonumuz vardı. Bunlardan 300 tanesi depremden etkilendi. Hizmet veremez hale gelmiş oldu. 8907 madenci arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor. Türkiye Taş Kömürü Kurumu, TTK, ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ile özel sektöre ait madencilik şirketlerinden 8907 madencinin arama-kurtarma faaliyetleri için deprem bölgelerine intikal ettiğini kaydeden dönmez. Bildiğiniz gibi özellikle yeraltı madencileri işinin gereği olarak arama-kurtarma eğitimleri almış ve tecrübeli çalışanlarımız. Bu çalışanlarımız da şu anda insanlarımızı enkaz altından kurtarmak için büyük bir çaba gösteriyor. Madencilik sektörünün yanı sıra BOTAŞ ve Türkiye Petrolleri gibi bizim diğer kurumlarımızdan da yaklaşık 880 civarında da personelimiz bu arama çalışmalarına devam ediyor. Toplamda bakanlığımızın ilgili kuruluşları ve özel sektörle birlikte baktığımızda arama kurtarma çalışmalarına destek veren 9790 çalışanımız söz konusu dedi. Elektrik ve doğal gaz faturalarına erteleme. Elektrik ve doğal gaz faturalarının tahsilatı ile ilgili zaman zaman vatandaşlardan sorular gelmeye başladığını ifade eden Bakan Dönmez şöyle devam etti. Tabi olağanüstü bir hal yaşıyoruz doğal olarak da bu faturaların tahsilatını erteliyoruz. Bölgeye ülkemizin dört bir tarafından yardım geliyor. Milletimiz bu zor zamanları atlatmak için muazzam birlik ve beraberlik örneği gösteriyor. Yardımlara ilişkin bazı hususlar çok önemli. Yardımları zamana ve bir planlı programlı şekilde yapmamız gerekiyor. Bu açıdan özellikle yardım göndermek isteyen vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza AFAD'la koordineli şekilde çalışmalarına öneriyoruz. Yardımı çıkaracakları ildeki AFAD yetkililerine müracaat ederek, hangi bölgede hangi ürün ve hizmete ihtiyaç var bunları öğrendikten sonra bölgeye sevk etmelerini, süreci daha iyi yönetebilmek açısından önemli olduğunu vurgulamak isterim. Bir kez daha depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bu zor günleri de hep birlikte atlatacağımıza olan inancımı bir kez daha ifade etmek isterim. Ana haber bültenimiz devam ediyor değer dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Türkiye depremi dünyadan manşet olarak yazdırdı BBC bin kilometrelik umut yolculuğunu yazdı. Komşu basını Yunanlar ve Türkler harabelerde tek yumruk açıklamasında bulundu değerli izleyenler. İşte dünyada öne çıkan e, Türkiye'deki depremlerimizle ilgili haberler. Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke Türkiye'ye yardım eli uzatırken, dünya basını bölgedeki gelişmeleri an, an okurlarına aktarıyor. İşte dünyanın gözünden Türkiye'deki deprem felaketi. Dünyanın gözü kulağı dünden beri deprem bölgesinden gelecek haberlerde. Yunan İngram Yunanlılar ve Türkler harabelerde tek yumruk başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde Yunan ve Türk kurtarıcılar yumruk gibi enkazda hayat kurtarmaya çalışıyor denildi. Katimerini gazetesi umutlar tükeniyor, umutsuzluk büyüyor, başlıklı haberinde harabeler arasında sıkışık kalan insanlar için umutsuzluk artıyor denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kadar büyük felaketlere hazırlanmak imkansız, başlığı ile okurlarının karşısına çıkan BBC haberinde ailesinden haber alamadıktan sonra bin kilometre yol kat eden tıp öğrencisi Aylin Kılat'ın yaşadıklarına da yer verdi. Ailesinin hayatta olup olmadıklarını öğrenmek için Mula'dan hareket eden Fulat, 4 saatlik bir otobüs yolculuğu, 2 saatlik bir uçuşa ve 2 saatten fazla bir araba yolculuğunun ardından Adıyaman'a ulaştı. İngiliz yayın kuruluşu, Fulat'ın kardeşlerinin ve ebeveynlerinin hayatta olduğunu ancak 20 akrabalarını kaybettiklerini yazdı. Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğu bilgisini okurlarıyla paylaşan Time, Türkiye ve Suriye'deki ölüm sayısının daha da artabileceğini yazdı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli CNN International haberinde Boğaziçi Üniversitesi profesörü Mustafa Erdik'in sözlerine yer verdi. Erdik açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Çoğunlukla göze çarpan şey, biz mühendislerin görmekten hoşlanmadığı, gözleme çökme dediğimiz çökme türleridir. Bu tür çökmelerde hayat kurtarmak çok zordur. Bu durum arama kurtarma ekiplerinin çalışmasını çok zorlaştırıyor. Fox Biden depremi görmezden geldi. Fox, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'in Salı gecesi yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında Türkiye ve Suriye'de binlerce kişinin ölümüne neden olan depremin yer almadığını dikkat çekti ve Biden depremi görmezden geliyor başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. MİDLEST, Ankara hayatta kalanları bulmak için duvar radarından konuşlandırıyor başlığı ile çıktı. Haberde kurtarma çalışmaları sırasında da isimli koltatif radarın kullanıldığı bilgisine yer verildi. İngiliz Guardian gazetesi deprem bölgesinin uydu fotoğraflarını yayınladı. Hindistan merkezli NDTV haberinde uydu görüntüleri, Türkiye ve Suriye'de 15 binden fazla insanı öldüren depremin ardından tüm şehir bloklarının harabeye ve büyük kasabaların molozlara dönüştüğünü gösterdi, ifadelerine yer verdi. Babasının izinde, Fatma'yı kurtardı, gözyaşlarına hakim olamadı. Komşu basını Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi, EMAK, üyesi Konstantinos Nikas'ın hikayesini öne çıkardı. Nikas, küçük Fatma'yı enkaz altından çıkardıktan sonra gözyaşlarına hakim olamamıştı. Konstantinos Nikas'ın babasının da 1995'te Yunanistan'ı vuran 6.1'lik depremde bir çocuğu kurtardığı ortaya çıktı. İsveç gazetesi Aftonladet depremden sonra hayatta kalanları bulmak için zamana karşı yarış başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. İki ülkedeki ölü sayısının 15.000'in üzerine çıktığını duyuran Times of Israel, hayatta kalanlar için umut azaldı yorumunda bulundu. Bir başka İsrail gazetesi Haaret Erdoğan'ın deprem bölgesine yaptığı ziyareti öne çıkardı. Haberde şu ifadelere yer verildi. Mayıs ayında seçime gidecek olan Erdoğan, afet bölgesini ziyaretinde kurtarma çalışmalarının hız kazandığını söyledi ve kimsenin evsiz kalmayacağının sözünü verdi. Alman der Spiegel deprem siyasi bir mesele haline geliyor, başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne dikkat çeken El Arabiya, derginin eleştiri oklarının hedefi olduğunu yadı. Hiciv karikatüründe Türkiye ve Suriye depremiyle dalga geçtiği için eleştirildi. Herhalde izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'un haber ülkenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleyeriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha depremsiz bir ülkede uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar deriz. Hoşçakalın.